Evet, belirli bir değer için polinomu çözelim. x eksi 2'ye eşit olduğunda 3x kare eksi 8x artı 7 nedir? Evet şimdi bunu çözelim. Bunu çözerken yapmamız gereken tek şey x gördüğümüz yere hemen eksi 2'yi yazmak. Bu da zaten 3 çarpı eksi 2 üzeri 2 eksi 8 çarpı 2 artı 7 demek. Peki bu bize ne verir? 3 çarpı eksi 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri 2, 4'tür. Evet negatif bir ile negatif bir sayı çarptığınızda pozitif bir sonuç elde ettiğinizi unutmayın. 8 çarpı eksi 2 ise eksi 16 eşittir. Burası eksi 16 artı 7 olur. Şimdi 3 çarpı 4, 12'dir. Evet bundan eksi 16'yı çıkartıyoruz. Bir şeyden eksi 16 çıkartmak aslında 16 eklemekle aynı şey. Yani, 12 artı 16 artı 7. 12 artı 16, 28'dir. Bu sayıya da 7 eklerseniz 35 çıkar. İşte bu kadar.